İnsan kendi aleminde bu manaların ihtiyacını tam hissedemiyorsa, bakın çok önemli, bu manaların ihtiyacını tam hissedememek demek ki biz bu işin içeriğini mahiyetini yine de tam oturtmadık alemimizde. Şimdi bak ders deyince, İslami sohbet deyince sıkıcı ve aslında hayatımıza, dünyamıza bir şey katmayacak. İşte yapmamız gereken belki bazen toplumsal bir ritüel gibi. Ama yani şunu hissediyorum bu toplumda, kendi nefsimde de. Yani bu dersler, bu konuşulan manalar bana ne katabilir? Bana ne verebilir? Bunun bana faydası ne? Sanki istediğimiz ve aradığımız her şey dünyada var. Dünya bize bunu verebilir, vaat ediyor. Bunun bize bir getirisi olacak ama bu manaların böyle bir vaadi yokmuş gibi. Bakın mesela hep konuşuyoruz değil mi? İçeri bir adam girdi dedi ki 10 dakika sonra 50 bin lira kazanacağın bir ticaret. Dese, bunu gösterse ve ispat etse, insan bu söze karşı lakayt kalsa, dese, estese. Ne olur? Dersin ki herhalde bu adam inanmıyor yani. Böyle bir ma böyle bir ticareti yapacağına, böyle bir kazanç elde edeceğine inanmıyor. Ya da bu adam buna ihtiyacı yok abi. Yok abi. Böyle bir ticarete gerek duymuyor yani. Çünkü daha ötesi var herhalde elinde. Bakın çok önemli bir nokta. Ne olur nefsinize dikkat edin. Sanki dünyada yaptığımız planlar ve projelerle bir şeyler aradığımız kıvamda elde edilecek. Verecek yani orası bize bunu. O bir şekilde ne arzuluyorsa aleminde. Herkesin kendi hedefi, meşrebi belki farklıdır ama o istediğimizi verecek de şu manalara ihtiyacımız yokmuş gibi hissettiriyor bize. Şimdi bugün bu yüzden bir insan ne istediğine çok iyi karar vermeli. Ve mesela şu an ne güzel bak kamp ortamı, güzel sıcak bir ortam, dostlarla muhabbet, gırgır, şamata, lezzet çok güzel bunlar. Ama bakın sadece benim olmasın, aranızdan birinin bile bir sevdiğinin başına bir şey gelse bu ortamın muhabbeti dağılır, biter.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 Projeler değişiyor hayatımızda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 Haftalık belli bir gün alınıp insanın vicdanını rahatlatması için yapılan dersler olduğunu değil. Bir insanın öğrenmesi gereken en büyük, en büyük ihtiyaç olduğunu iddia ediyorum ve bunu hayatımla da görüyorum. Benim bütün problemlerimi neyi çözebilir? Benim problemlerimden biri dünyadaki zevklerin bitiyor olması. Rahatın ve lezzetin kaçıyor olması. Ailemin benden ayrılıyor olması. Başka güvendiğim gücümün, kuvvetimin, gençliğimin son bulmaya mahkum olması. Aa ben bunu çözmek istiyorum ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu dersin, ne anlatmaya çalıştığını insan nasıl oturur nefsini de ikna eder. Yemin ederim nefisler de oturur dinlemek ister. Sen ne istiyorsun nefsim? Ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Ya kimse bana dokunmasın, karışmasın. Ya bu dünyada bu sıkışmamak, sorumluluk almamak, sıkıntı çekmemek bu mümkün mü Allah aşkına? Böyle bir dünyayı kim yaşamış? En zengin insanların bile bu dünyayı yaşamadığını biliyoruz ya. Bir sürü sorumluluğu kaygısı var adamın başında. En kötü servetinin eksilmesi bile bir adam için sıkıntı. Bak ne istiyorsun? Bakın nefsini, dersin ya bu dersler mesela ders yapacağız. O yüzden dedim ilk başlamadan ne hissediyorsunuz? Derse yabani kalmanın sebebi nedir? Bak buraları da şimdi. Dersi yabani kalmanın sebebi nedir? Bir insan niye bu dersi almak ister? Mesela nefsim sıkışıyor. Ya ders yapacağız. Abi of, acayip sıkıştırıyor. Ya niye sıkıştırıyor? Mesela niye? Mesela burada konuştuğumuz hangi şey onun istediklerinden onu mahrum edecek? Abi istiyoruz işte dünyayı mahrum edin. Mahrum etmek için mi bu dersler? Bizim inandığımız Allah. Kafirin bile inançsız gayrimüslim Allah'a hakaret edenin bile lezzet ve zevk aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Kendine hakaret edene verdiği zevklere bak. Akıtmaya bak. Allah nedir? Allah Gani'dir. Verir. Haz vermeyi herkesten çok ister. Ve hazın kaynağı ve yaratıcısı ondan başka yok. Şimdi bir şey mer vallahi merak ettim. Böyle hani sadece işte kayıt yapacağız vesaire. Bunun için bence sohbet kaydı da silerim. Hiç böyle olmam değil benim için. Ne ya? Bak sen bu dersleri alarak neyden mahrum olacaksın? Beyler Allah'la aramızda engeller var. Aslında yemin ederim eğer işin bagını çözse aradığını bulmanın nihayetsiz noktasını, gitmemenin noktasını bulabilir. Ama bir şey var ve sanki aramızda Allah'ı anlarsam, dinlersem, hayatımı ona itaat ederek geçirirsem mahrum olacağı şeyler var gibi düşünüyor. O yüzden itaate yanaşmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın nefsini ikna etmeyi, şeytanımı dahi müslüman ettim diyor. Efendimiz'in aldığı manalara öyle bir ikna olmuş ki şeytana bile bazı kaynaklar Müslüman olduğunu, bazı kaynaklar da Efendimiz'e vesvese atmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Şu an niye vesvese yiyorsun Hasan? Bak ne aradığını bilmiyorsun. Bir şey çekiyor beni. Of ya şu bitse de şöyle olsa. Rahat istiyor yani. Abi bu rahat bitmesin istemez misin? Veya şöyle soralım. Bu rahatı şu an sağlayan, bu donanıma yerleştiren kim? Kiminle ben rahat alabilirim? Ne olur aleminize bakın. Çünkü bu bizim bütün ömür boyunca içinde boğuşacağımız bir durum olacak. Ya sen ne istiyorsun? Ben vallahi rahat etmek istiyorum Ya Vallahi ben zevk almak istiyorum Ya Vallahi ben sevdiklerimden ayrılmak istemiyorum Ya Rabbi. E tamam, bunun bir çözümü var. Ne? Allah size yeter. Nasıl yeter? Diriltmek desen bir tohum, kainat saltanat ortada, bir insanın bedeni ortada, serserde anlatıyoruz, yap, dağıt, yap, dağıt, saniyede ortaya saçılan insan canlı hayatı ortada. E, peki yapmak istemek? Allah bir annenin çocuğunun başarılı olmasından, bir babanın çocuğunu şeref ve izzetle görmesinden daha çok kulunu izzetli ve şerefli görmek isteyendir. Nereden biliyorsun? Babanın içindeki şereflenme duygusunun kaynağı da o his içeride yaratılmış o latife duygu. Allah baba çocuğuyla şereflenirken ve şereflenmek isterken hatta onu rezil görsü üzülürken Allah kuluyla şereflenmek ister. Allah kulunun nimetlenmesinden mutlu olur. Anne çocuğunu hasta hiçbir şey yiyemiyor sonra iştah açılıyor yemek yiyor. Onun yediği lokmalar anneyi mutlu eder. İçindeki bu şefkat kimin? Acıma kimin? Timsahın yavrusuna şefkati var. Pirana bile belki içinde bir merhamet taşıyor. Aslan kaplan keza. İnsanı saymıyorum. Bu kadar dağıtılmış şefkat, acıma, üzerine titreme duygusu nereden geliyor Allah aşkına? Güneşin ışığını, A güneş enerjisi çalın. Öbür sistemi kurun oradan da çalın. Güneşi bitirebilir misiniz? Güneşi bütün saltanatta her noktada ölçün. Bütün ışının yansıdığı yerlere bir cihaz bağlayın ve her yerdeki enerji potansiyelini hesaplayın. Güneşi anlayabilir misiniz? Abi bütün dağıtılmış şefkatler, hazlar, keyifler, kimin ya? Neden nefsin? Neden yanaşmak istemezsin ki? Ha, neyi kaybedeceğini farkında değil misin? Korkutmuyor mesela. O güne çocuklarını, ailene bütün dünyanı kaybetme. Ben hazır değilim abi. Yani ben istemiyorum daha doğrusu. E bunun yolu varsa, zevkin de bir yolu varsa. Hatta bu zevk diye taptığım benim bu kadar taparcasını istediğim her şey o hazineden çıkmışsa. Bir anne çocuğunun gıdalanmasından iştah duyarken Allah iştah duyanların kulunun mutlu olmasını isteyenlerin en hayırlısıysa. Ondan daha fazla düşünebilen kimse yoksa. Bütün düşünmeler onun hazinesinden çıkmışsa. Şu an senin zevk almanı istediği için bu imtihanları ve bu eğitimleri yapıyor olabilir mi? Değil mi? Kulum eğit, kendini bu noktada yetiştir. Sen sana kâfi gelecek zatı unutup, hastasın yoğun bakımda zarar edecek şeyleri istiyorsun. Bunlardan kısıtlanıyor gibi görünüyorsun ama iyileşeceksin. İşte iyileşmenin adıdır, fıtlatın Allah'la buluşması. Şu an neden Allah'tan kaçıyorsun ya? Vallahi hayret verici bir şey. Zevk dediğin yaratmak hissediyorsun şu an. Bu etin içine bu donanım, ateşin o, sıcaklığının rahatlığı ya insan böyle hele gece nasıl uyunur şimdi abi o uyku gece bile bak mesela tam sabit kalıyorsun sabit kalınca ağrımaya başlıyor bütün vücut hatta ona belli bir noktadan sonra ne diyorlar yatak yarası mı diyorlar çok sabit yatarsan gece uyuduğun yerde döndürüyor ayette de geçiyor yataklarında işte biz gevrip çevirdin cenaba hakkın niye bak bu abi yatıyorsun yatıyorsun, yatıyorsun sıkılıyorsun bundan ağrıyor sonra sağına dönüyorsun lezzet veriyor oradan yatıyor yatıyorsun, yatıyorsun ağrıyor sıkılıyorsun öbür tarafa dönüyorsun lezzet veriyor yattığın yerden ne olduğunu bilmeden döndürülüp duruyorsun lezzet veriyor Allah lezzet vermek isteyenlerin en büyüğüdür. Bütün lezzet vermek istemeler onun istemesiyle olmuştur. Bakın bir noktaya odaklamaya çalışıyorum zihinlerimizi. Ne olursa olsun. Abi bir insan bir nefis neden Allah'tan kaçmak ister? Tekrar alalım. Abi o bir nefis ama o bizi sonuçta işte çekmekle görevli. İşte bizi, bizi sınamakla veya işte şerrek meyilli falan. Abi o eğitimsiz nefisler. O Allah'ı tanımayan nefsin davranışı. Rasulullah'ın nefsini bırakın şeytanı boyun eğmiş. Abi Rasulullah'a özgü bir şey mi bu? Bakın Rasulullah'ın talebesi Bediüzzaman da diyor ki Bu risalenin sahmetine benim nefsim inkıat ettiği gibi boyun eğdiği gibi şeytanım da eynel mefer dedi çığlık attı diyor. Ney? Eynel mefer yeter dedi diyor. Bu risalenin kuvvetine benim nefsim tamam dedi. Tamam kabul. Zevkse zevki veren belli, sazı veren belli, ayrılık istemiyorsan kavuşmayı veren belli, güç istiyorsan, zenginlik istiyorsan, şan şeref istiyorsan belli. Huzurun kaçmasın, ayrılık olmasın, hüzün, keder, hayal kırıklığı istemiyorsan bunları istemiyorum, bunları istiyorum ama ebedi istiyorum. İstemeni sağlayan belli, iştahlanan belli, yaratma gücü potansiyeli olan belli. Abi niye kaçar bir nefis Allah'tan? Neden neden? Vallahi bir sorgulayın. Gerçekten nasıl bir Allah'a iman ettiğini bilmiyor. Nasıl Güzel. bir zat? İki, tamam nefis nefis de. Bence abi nefis nefisini yapar da kişi nefsinin başında durmamasından kaynaklanıyor. Bakın buna tefsir olarak ben nefsime zulmedenlerden oldum deniyor. Bakın Allah nefsi insana niye takmış? İnsanı alsın, cehennemin dibine soksun diye değil. İnsan alsın nefsini Allah'ı tanıyarak eğitsin, o nefsi mütmain etsin. Bakın Resulullah'a gel sana kadın verelim. Mekke'nin reisliğini verelim. Ondan sonra şan şeref verelim, develer verelim. O zaman arabaları verelim. Bir elimayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmem. Şimdi bu hadisi biliyoruz değil mi? Peki hadisi şöyle bir incele bak. Bak şimdi düşün üzerinde. Yani Efendimiz haşa ve kella, haşa bir insan vaatler ki dünyanın bütün nimetleridir. Bizim asrımız için değişmiş olsa da aynı şey geçerli. Ya deli olması lazım ya da bakın bütün bunlardan daha fazlasını buluyor olması lazım. Beyler Allah'ı tanımak Allah'ı da nefse tanıtmak, bütün hepsinden daha fazlasını bulduğunu nefse göstermek işte bu nefsin boyun eğmesi için bir vesile. Yani bugün benim nefsim kaçıyorsa demek ki bana haz verecek bir zatın, onu tanıtan bu manaların, o haz verecek zatın bunu verebileceğine tam inanmıyor yani. Bakın iyi sorgulayın annebizim. Allah'ın haz vermek istemeyen bir zat olduğunu düşünüyor. Allah hakkında kötü düşünceleri var. Allah tanımıyor çünkü. Allah'ın onu zengin ve şerefli kılmak istediğini bilmiyor. Allah'ın gani, Allah'ın mecid, Allah'ın rafi olduğuyla ilgili pro. Allah tanımıyor çünkü. Allah nasıl biri? Şimdi ben seni tanımasam ya kardeş gel sarmana bir on kağıt ateşte de bir ticaret yapalım. Ya ben sana niye vereyim bu parayı? Seni tanımam etmem kaçacak mısın? Edecek misin? Ben niye vereyim sana? Nasıl güvenebilirim? İnsan nefsini Allah'a satmıyor, bu ticareti yapmıyor. Nefis Allah'a kendini satmıyor. Bakın çünkü Allah güvenmiyor. Abi Allah'a güvenmek, abi Allah her şeyi güç yetirendir. Tamam Allah her şeyi güç yetirebilir. Bütün saltanatı gezegenleri elinde tutabilir. Ama bunları elinde tutan zengin kılmak isteyen midir? Haz vermek isteyen midir? Şerefli kılmak isteyen midir? Allah rahat etmeni ister mi? Allah kul olanları en çok sıkıntıyı çekmiş. Abi o bunlara için geçerli bir kavram. Allah'ın hazinesinden, rahatından faydalanan insanlardan biri Firavun ya. Adamın derdi ilah olduğunu iddia etmek. Yani şurada şu mecliste birisi benim adıma, benim ismimi vererek küfür edecek ve ben bu meclisteki en büyük insanları o adama yapacağım. Böyle bir şey mümkün mü? Allah yapıyor ya. Kendisine hakaret eden adamlara yağdırmış. Burada iki seçenek var. Kendisine itaat edenlere de ciddi manada sıkıntılar göndermiş. İki seçenek var. Bir, Allah haşa. Yani kendisini hakaret edenlerden mutlu olacak, zulüm edip kendisine itaat edenlere yani insanın onun yarattığı mahlukun fıtratında bile bu yok. Bana bunu yapana boyun eğeceğim, nimetlerimi fazlalaştıracağım, bana iyilik edene, benim dediğimi yapamaz, sözümü dinleyene de rezil rüsva edeceğim. Bu insanı yarattığı mahlukun bile fıtratında yok. Ya da iki, Allah öyle bir şeyi vermeye hazırlanıyor ki kendisine itaat eden, sözünü dinleyenlere, Firavun'a verdiği yanında hiçbir şey kalacak. Abi niye akıtmış Firavun'a? Ya onun da yaptığı bu dünyada iyilikler vardır, ahirette hiçbir hissesi kalmasın. Öyle, e şimdi Allah'ı tanırsan aslında gani olduğunu, adil olduğunu bilirsen he demek ki nefsi ikna etmek kolay, işte bugün bir kilit nokta çıkardık. Benim nefsim niye kaçar? Çünkü Allah'ı tanımaz da onda. Eğer bir nefis Allah'ı tanırsa, vallahi billahi kaçmayı bırak, adamın elinden alsan bu manaları canı pahasına almak isteyecektir. Delil ister misiniz? Aa, sahabe-i ikram efendilerimize bakın. Sen bu dini yaşarsan zenginliğini alırım, al. Evini alırım, al. Neden ya? Bir insan bunu nasıl diyebilir? Çünkü daha fazlasını vereni görmüş. Benim nefsim niye tatmin olmuyor? Bakın cümle kilit. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Bakın vallahi biraz böyle bakın tefekkür edin. Abi benim istediğim her şeyin bir formülü var. İspatı kainatta var. Ne kadar saçtı Allah'ın görüyoruz. Başka bir beşerin gücü yetmeyen işler dönüyor evrende. Saltanatta sadece kendi vücudumda. Günlük maliyeti alınmaskın servetinden fazla bu beden. Maliyeti. Değil mi? Elon Musk'ın çocuğunun başına bir şey geldi. Servetini harca. Günlük bir günlük daha uzat bu işi deseler. Güç getirecek mi? Böyle bir şey mümkün değil. İnsan bundan aciz. insan ancak koloni kurar. Başka evrene yerleşip daha uzun yaşamanın formülünü arayabilir. İnsan ölmemenin formülünü arayamaz. Bir gün daha hayatta kalsının formülünü arayamaz. Bulamaz, yok. Maliyeti dünyalardan fazla. Abi kim yapar bunu ya? Görüyorsun ki var, veriyor, akıtıyor, yapıyor gözünün önünde beşer üstü işler var gücü. E şefkati dedik ya kim saçmış bu şefkati? Bu ışık yeryüzündeki ışığın enerjisi böyle. Zatı nasıl? Güneşin. Bu kadar şefkat, acıma duygusu, şereflenmek, çocuğunun iyiliğini düşünmek, hastalansa yediğini görünce sevmek, ihsan etmekten mutlu olmak, ona vermekten hoşnut olmak kimin, kimden geliyor? Bu ışığın kaynağı ne? Kim akıtıyor bunları? E vermeyi de çok istiyor. Yapabileceğini gösteriyor. Dirilişler tohumun ortada. Kur'an'la beyan ediyor. Yapacağım. Söz. Rasulullah'ı gönderiyor bir de ilan ediyor. Bir de arkasına binlerce sahabe takmış. Sadece o sahabe Tablerin peşine takan binlerce alim ve evliyadan bir bediye zaman vallahi bu asrın bütün insanlığını ikna ve izam etmeye hazır. Aa, bugün gelse bir ateist sen ikna edemeyecek misin? İzam edemeyecek misin? Bak talebesinin talebesinin tabi ne siz? Bu işin dış kapının mandalıyız. Hazır. Bu kadar da kişiyle ilan etmiş, duyurmuş. Ne arıyorsun hala? Bakın biraz rahat aldık, zevk aldık ortam. Abi şükür sebebi ya. Şu an bu ortamı kuran kim ya? Şu an bu hazzı almamızı sağlayan kim ya? Abi beyne giden 5 saniyelik bir damara bakar felç. Kalbin bir an sıkışmasına bakar. Adam 2 saniyede ne olduğunu bilmeden canını verir. Yolda bir kazaya bakar. Abi her şey, bütün sistem yerlerinde olacak ki ben burada oturayım, lezzet alayım, bu dersi işleyim. Abi kim almamı sağlıyor? Evreni elinde tutandan başkası olamaz ya. Bütün bu işleri tutandan başkası Allah'tan daha fazla haz vermek isteyen yoktur. Abi kısıtlamalar onlar ebedi haz almak için yapılmış yoğun bakım ünitesindeki kulağa hastaya Allah'ı unutmak en büyük hastalık, yapılmış bir tedavidir. Kulun, niye bunlar başıma geliyor? Niye bu sıkıntılar? Çünkü Allah ebedi haz almanı istiyor. E ben bunlarla Allah'ı unutuyorum. Allah da ebedi haz almamı istiyor. Ebedi bir olmamı istiyor. Bakın çok önemli. Abi Allah hayatta söylüyor. Allah sizin için ahireti istiyor. Siz ise dünyayı istiyorsunuz. Nefsimiz öyle değil mi gerçekten? Öyle yani ben kendi halime bakıyorum. Neden böylesin diye soruyorum artık. Niye böylesin? Yemin ederim aldığım cevap sen Allah'a tanımıyorsun. Bu kadar. Hiç boşuna başka bir mana oturup tefekkür edip başka bir yerde arıza aramayın. Vallahi nefis zannettiğimiz kadar saf. Affedersiniz böyle şey bir mahluk değil. Görsün o da kabul edecek. Zaten İslam âlimleri bu kabul etmeye mertebe koymuş. Ney? Nefsi emmare, nefsi lemvame. Aramızda var işte. Mülhime, mütmaine, radiye, mâr diye gidiyor. <gülüyor> Radiyeler var içimizde kaynıyor. Ne demek biliyor musunuz? Nefsi radiye mesela veya nefsi mütmaine. Ayette geçen tabiriyle o mertebeye geldiği zaman nefis yani ne almış? Eyvâdım çok güzel bir eğitim almış. Allah isim isim tanımış. Ya nasıl bir zat? Bu işi yapıyorsa. Ya muazzam bir hikmet, muazzam bir doktorun işleri acıyor ama doktor yapıyor yani rahmet Tanımış. Nasıl verecek? Abi vermeyi ondan daha fazla kimse isteyemez. O diyor Allah'tan razı. Allah da ondan razı. Elhamdülillah diyor. Nasıl diyebilir ya bir insan? Şöyle diyebilir. Benim evladım ölecek ve elhamdülillah. Nasıl diyebilirsin? Elhamdülillah. Allah tanırım, Allah'ım bu çocuğu, benim bu yavrumu, benim düşünme, acıma hissim buysa sen ne kadar acıyorsun ve düşünüyorsun? Ben ilgileniyorum, kıyafet alıyorum. Sen neler yapıyorsun ona? Ben onun zayi olmasını istemiyorum, hissi sen koydun. Sen onu zayi eder misin? Abi benim evladımla hiç ayrılmamanın tek yolu var o da ölmek. Kardeşimle hiç ayrılmamanın bir yolu var o da ölmek. Babamın ebedi görmenin tek yolu var. Bakın düşünün, düşünün, düşünün, düşünün, düşünün, düşünün, dünyadaki bütün her şeyi yoklayın. Başka bir yol yok. Ölmek. İmanla kabre girmek. Bu işin çözümü. İşte ahir zaman Allah'a tanımadığından bir nevi iman gafleti, cehaleti hatta iman inkârı, bakın çözümü nerede arıyoruz? Çok param olursa her şey çok güzel olacak. Çok kadın olursa zevk olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok şöhret olursa, haz olursa, zenginlik olursa. Abi biz bunların hiçbirini değil, istiyoruz. Biz burada bu meclislerde bu gaye için toplanıyoruz. Ne? Ne istediğini bilen adamların meclisi. Ne aradığını bilen adamların meclisi. Yani benim isteyebilmem bile onun istemesiyle, onun içine bu işe içi yerleştirmesiyle oluyor değil mi? Demek ki bir şeylerde, bir, bir yerlerde bir arıza oluyor. Yani benim içinden çıkamadığımız şu durumun tek sebebi var. Yani biz nefsimizi adam gibi eğitmediğimizden o da Allah'tan kaçmak istiyor. Çünkü zannediyor ki kaçarsam lezzet var, kaçarsam haz var. Yani artık senin nefsin niye bu kıvamda kalıyor hala? Niye dalıp gidiyor başka lezzetlere, zevklere? Allah'tan daha büyük lezzet mi var? Lezzet verebilme potansiyeli mi var veya verilen lezzetlerde Allah'tan başka birinin dokunuşum var? Bakın bir yerde bir problem var. Ya vereceğine inanmıyor ya Allah'ı tanımadığından Allah'ın bunları yapabilmeyi istediğini yapma istediğini bilmiyor ya Allah'a inanmıyor. Hani bir nefes Allah'tan niye kaçar? Ne istiyorsa orada değil mi? Üstad ne diyor? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Ama bak zevkler var. Bulsa da başına bela bulur. Abi ne istiyorum ya? Şimdi bu o yüzden şurayı şöyle bir okuyalım yavaş yavaş. Sonlandıralım. Bakın, konumuz ne tam olarak? Tam üzerine basa basa defaatle durduğumuz nokta ne? Daha fazla üzerinde durduğumuz bir nokta var burada. Ya Bir nefis niye Allah'tan kaçmak ister? Kaçtığı noktaları verenin verebilecek olanın ve ebedi verme potansiyeli olan Allah olduğuna tam itikadı yok. Bak iyi odaklanın. Ben şimdi namazı kılsam, o işlere girsem, hizmet Allah yolunda mücadele etsem veya işte kendimi Allah'a daha fazla vakit ayıracak bir hayata geçsem ne olacak? Zenginlik gidecek, haz gidecek, kadın gidecek. Allah'a girmek hepsini çalacakmış gibi inanıyor. Onlar insan tanımıldığı bir şeyden gerçekten korkuyor yani. Veya tam ona teslim olmak istemiyor yani. Güvenmiyor aslında. Heh. Hani güvenmek deyince sadece şu değil, Allah'a güç yetirebilmek olarak algılamayın sadece. Allah'a güven. Ya kardeşim Allah'a güven deyince ya tabii canım bütün saltanat çeviren bu işi yapmaya muktedir diye algılama sadece. Tüm saltanatta hazları yaratan benim aradığım hazı istediğim kıvarma vermeye muktedirdir. Abi bütün hazların istenmesini yaratan benim istediğim hazı benden daha fazla vermeyi ister. Zevk istiyorsan Allah'a güven. Aradığını bul. Bak niye inat ediyorsun? Niye kaçıyorsun Allah'tan? Burayı bir tefekkür edin aleminizde. Muhtemelen orayı Allah'ın bir esmasıyla doldurmak insanın Allah'a yakınlaşmasının anahtarı olacak. Evet. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakın bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç. Tam insanın fıtatını istediği Yani lezzet istiyorsun ama... İslam bak isteme demiyormuş, İslam yön veriyormuş. Bunu söylemiştik bir ara, bir noktada. Kedersiz sevinç, bak bizim sevincimiz birazdan bitebilir. Bir keder, bir ayrılık bunu bitirebilir. Ama kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, cennette mi sadece? Allah'ı tanımak bu dünyanın da cennetidir. Başına gelen musibetlerde sancılıklar, sancılar. mesela elde etmek istediğin için işte, kazanma arzusu var insanda, kazanma içgüdüsünü yavru koymuş ama kazanıyor kazanıyorsun. O içgüdü doymuyor. O hissiyat doymuyor. Daha fazla. 5 dakika beklesem 10.000 daha kazanacaktım. Halbuki 10.000 cebe indirmişiz. 5 dakika beklesem 10.000 daha kazan İnsan üzülüyor ya. Ulan 5 dakikayla 10.000 kaçırdık. Ulan 10 kazandın işte. Yok abi onu daha kaçırdık. 10 kaçırdık. 5 dakikayla 10 mu kaçar? Ulan ticarete bak. Bak fıtata bak. Allah öyle bir kazanma arzusu koymuş ki nasıl tatmin olur? Ebedi kazanırsa tatmin olur. Yani kazanmakta her an atması lazım. Allah böyle kazanmamızı istiyor. Vallahi öyle donatmış insana. Ve böyle kazandırma potansiyeli var Allah'ın. Böyle kazandırmayı da vaat ediyor. Ve ben bir şeyleri kazanacağım diye arkamı dönüyorum Allah'a. Ulan saçmalığa bak. Beni işe alacak adamla aramı bozup alttaki avanelerle uğraşıyorum. Onlar da suratıma bakmıyor bir serseriler. Çok saçma. Bakın, hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir. On tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Eğer bir insan gerçekten ne aradığını bilmiş olsaydı bugün Allah'a koşarken şevk ve zevk duyardı. Heh, bugün bunun da ölçütünü koymuş olalım. Yani ben Allah'ı işte bu davayı anlıyor muyum? Abi anladığının bir ölçütü. Eğer buralarda olmaktan ve buralarda koşmaktan zevk alıyorsan ve lezzet alıyorsan ve şevkliysen sen bu işi anlamışsın. Ya yani nasıl zevk alabilirim ki? İstediğin her şeyi verebilecek bir davayı görmüşsün. Allah'ı tanıyorsun. Ve aradığın her şeye bedî vermenin yolunu bulmuşsun. Senden daha kafası rahat kim olabilir artık? İyi ki buradayım ya. Ama bunu demek gerekiyor gerçekten. Yani zoraki. Ya, ya demek ki bu adam Allah'ın yarattığını düşünmediği bir şey varmış gibi. Dışarıda sanki bir şey var. Bir şey var. Onu başka bir ilah yaratıyor. Ve o ilah. Zevk almayı çok isteyen biri ama bizim Rabbimiz zevk almayı istemeyen biri. O yüzden ben o Allah'ı tanımaktan kaçıp O'na gideceğim. Ya oğlum O'nun başka bir ilahı yok. Bütün saltanatı elinde tek bir zat tutuyor. Her şey birbirle bağlı olmasa sistem dönmüyor. Bir basit bir bardağı bile iki kişi kaldırırsan insan diyor ki lan ayıp diyor ya. Ya iyi abi gel şu sen tutucunda, Sen de tutup o sen de. Hadi bunu taşıyalım bunu dışarı arabaya götürelim desek. Başlıyor, hem daha zor, nizam bozuluyor bak çok güzel. Hem de şuradakiler der ki ulan bizi affedersiniz kerizliyor musunuz? Yani bizim dalga mı geçiyor? Bizi enayi yerine mi koyuyorsunuz? Ya şunun 3 kişi taşınması saçmalık. İşte Allahu Ekber sınırsız potansiyelde gücü olan bir zatı da bu evrenin ikinci bir elin karışması saçmalık. Sınırsızın yazında neyi koyarsan zaten çok hafif kalacak. Ne gerek var ya ikinci ilahı? Allah böyle bir potansiyelde ikinci ilaha. nizam bozulur. Allah'ın şerefi bunu kabul etmez. İster misin bak hanımın örtüsü, baş baş örtüsünden biri şöyle bir adam gelsin hanımın baş örtüsü bir daha kafasını şöyle okşasın bir adam. Olay çıkar ya. Ölüm sebebi. Mevzu patlar. gılmanlarla bile mevzu patlayabilir. Ahirette, değil mi? Şimdiden bileliyoruz. Şimdi bak bir adam geliyor hanımına şöyle bir dokunuş yapsa insanın şerefi kabul etmez. Ne kırar öyle, değil mi? Belki kafa adamı öldürür. Allah. Haşa seninden daha mı? Haşa izzesiz haşa. Şerefi, izzeti, azameti nihayetsiz olan bir Allah bakın bir atoma dahi ikinci bir elin okşamasını yani şerikini kabul etmez. Hayır yok. Kainatta zevklerin başka bir ilahı olamaz. Allah'ın Allah'lığı kabul etmez. Gerek yok. Zaten bu nizam ve düzen ikinci bir eli kabul etmiyor. Girdiği anda araba bile sürsen sistem çöküyor. İkinci biri her şey birbirle bağlı. Ee zevklerin Rabbi kim? Kime kaçtığını zannediyorsun? Kimden kime kaçıyorsun? Abi asıl tuzağı sen yiyorsun, akıllılık yaptığını zannederek. Sonsuzu kazanmaktan, onun yarattığı çamurlu suyla oynuyorsun. Kaynak. Şimdi tekrar sorayım. Ya bir nefis neden Allah'a yanaşmak istemez? Neden bu dersler, oo sıkıştım, niye niye? Neyini çaldık ya? Neyin eksik kalacak? Artık bu dersi öğrendin artık bir daha zenginlik bitti. Hayal oldu bize. Abi ebedi zenginliği konuşuyoruz biz burada. Delilli ispatlı. Nefsin ne delili var bu hayatın mutluluğuna dair? Yani çok komik ya. Allah yapabileceğini saltanatta gösteriyor. Bak, iyi yakala. Gösteriyor. Yapmak istediğini fıtratlarımızla bile ortaya koyuyor. Kur'an'da beyan ediyor, söylüyor. Peygamberler gönderiyor. Yani Allah burada, Kur'an burada, Peygamberler burada. Efendimiz Aleyhisselam başlıyor diyor ki, böyle bir alem var diyor ya. Vallahi var. Kainat ağzından yalan cümleyi düşmanı duymamış. Arkasına sahabeler, Ebubekirler, Ömerler buraya gelse hepimiz mi? Nasıl bir hala? Sadece Ebubekir radiyallahu anh, Hz. Ömer'i görsem Resulullah'a düşünemiyorum. Ya görsem... Oh. Hazreti Ömer ya, şu dünyada reis yani artık, ötesi yok. Bak binlerce sahabe var. Başka? Bediüzzamanlar. Üstadım gelmiş, Abdülkadir-i yani imam. Onlar burada. Kur'an, peygamberler, Allah, kainat, insanın fıtratı, istekleri, meyli burada. Nefis de burada. Bence diyor böyle. Ya subhanallah sen ne kadar, sen nesin ya? Oğlum sen kimsin? Bence, Bence böyle yani. ya. Bu kadar za Sen de ne var? Ee, şöyle sağa, soluna bakıyor. Ne var? Zek var. Lan oğlum. Oğlum, onunla. Allah bunları vermeyi isteyen zaten. Senin zevk almanı bu donanımı sana kim taktı? Neden nefsin adet eder? Allah'ı tanıtmamışız demek ki daha nefsimiz. Nefsimiz kime iman ettiğini bilmediğinden boyu eğmiyor. Suç bizde. Böceği bile düşünüyor. Benim hislerimi mi es geçecek? Yani sen sokakta gördüğün bir tane kediye acıyorsun, kendi evladını o adi adamlar gibi dövebilir misin? Öyle bir merhameti olan biri bunu yapar mı? Bir böceğe acısın ama senin içindeki hissi duymasın, karşılığını vermesin. Solucan kadar sana değer vermesin. Böyle bir şey mümkün mü? En güzel nimeti en güzel şekilde dünyana veriyor. Demek ki nefis boyu neymiyorsa ne anladık? Suç be. Suç benim. Biz Allah' ta alalım. Ama tanısaydık hakiki, elemsiz, kedersiz, ebedi. Ne istiyorsanız. Neyi arzulayabiliyorsa hepsi imanda ve iman hakikatleri dairesinde. Bu davaya kimse boşu boşuna kellesini koymaz abi. Sahava görmüş ki koymuş. Değil mi? İşte görmek lazım. İşte görmenin adı iman. Evet. Şimdi şöyle bir şey oluyor ağabey. Nefsim bile şu an diyor ki... Ulan tabii ki yani. Ahmak olmak lazım. Ahmak lazım, Nefsim bile şu an razı yani. Ama yani sohbet bitiyor. Alzheimer dedim ya bugün. Harbi Alzheimer gibi yani. Çok... Demek bir şey öğrendik. Bir mana daha çıktı. Allah. Bir anda değil, her anda nefsimizi eğitmemizi istiyor. Ve her noktada çıkarıyor karşıda bir zevki. Bir... Diyor ki bunu yapan kim? Allah bu bu bu. Bu dersen anla ki Allah'ı tanımamışsın. Abi Allah ne güzel şeyler yaratıyor. Değil mi? Acayip. Allah bir zenginlik koyuyor. Sen ne kazanmak istiyorsun? Bak imtihana bak. Ne kadar kazanmak istiyorsun? Abi ben 10 milyon. 10 milyon kazansan? 20 milyon. Abi 20 olsun ya. Şimdi ben 10 milyon kazansam bir daha çadıra gitmem. Hep buraya gelirim. Çadır kampı yapmam bu kamp yaparım. E şimdi 10 milyonum olsa arabamı değiştiririm. 10 milyon olsa medreseyi kesin değiştiririm. 10 milyon olsa sosyal medyayı ele alırız. E biter. Sonra derim ki Allah'ım bir on daha yok mu? Biter abi ister insan. Bittikçe daha fazla. Allah diyor ki siz ne kadar kazanmak istersiniz biliyor musunuz? Fıtata bakın. Siz hiç kaybetmemek üzere ebedi artarak kazanmak istersiniz. Var mı yarabb böyle bir alem? Susuzluğu yarattık. Su var. Açlığı yarattık. Yemek var. İşte tad alma duysu lezzet var. Böyle bir his varsa, bu hisin karşılığı var. Söz mü ya Söz. Peygamberin bile yalan söylemedi diyor Allah. Hikmettik. Yapabilir misin? Dediş. Yapmak ister misin? Bu Yapacağını söylüyor musun? İstetiyor musun? Ne yapsın? Ne yapsın artık yani? Direkt şurada cenneti mi göstersin bize? Daha ne yapsın Allah ya? Demek ki Allah her an... Bakın ne kadar zamanda? Her... Her... <gülüyor> Şimdi mesela bugün yedi giştik oturduk muhabbet ettik ne oluyor zevkleri sanki başka biri veriyormuş gibi kayıyor ama bize nasıl bir nefis taşıyoruz gidmana evet. bırakırsan Allah o zaman her an kendisini bu dünya şartlarında her noktadan bulmanızsın zevki veren de sensin yarab gücü veren de şöhreti parayı da hazlı da bu ortamdaki lezzeti de o zaman sana şükür olsun sana hamd olsun ben zaten ebedi istiyordum seni buldum dünyadaki bütün nimetlerden daha güzelini buldum ebedi buldum. Bütün problemlerini çözer mi şu manavi insan? Bu kadar. Bitti. Var mı hakkınızı takılan bir oldu? Mesela sohbetin ana konusu neydi? Allah'tan neden kaçmak? Nefsi Allah'a ikna etmek abi. Bu ana çözüm noktası bu. Ama merak ettiğimiz nokta da buydu. Bu ikisini birleştireceğiz işte. Allah'tan niye kaçmak istiyorsun ki? Bilmem işte zevkime engel hazım. Demek ki tanımıyorsun. Zor tam tersi yani. oluyor abi. Değil mi? Orada da bir tutunacak yer olarak onu görüyor işte. İşte bunlar aslında o zoranlarda iyi ki varlar. Hani Allah niye zoran gönderir yine anlıyoruz. İnsan kendi sağlığına perhizine dikkat etmiyor ama hastalanınca mecbur. Ameliyat olunca mecbur. Allah da yani senin iyiliğini düşündüğü için onları gönderiyor. Bir düşün böyle bir şefkat, böyle bir acıma, böyle bir ilgi. Sana zulmetmek istemez. isteyemez ki böyle bir şey yok Allah'ta. Allah'ta münezzeh bu. Subhanallah. Allah'ta zulüm çıkmış yani. Allah'ta zulüm olmaz. Allah da hikmet olur. Abi ama canını yak. Abi rahmet olur. Allah'ta intikam almak olur. Şimdi bir anamıza, bacımıza bir şey bacak. İntikamını alsak rahatlamaz mıyız? Filmde izlediğimiz adamın başroldakinin kızının intikamını alıyor rahatlıyoruz. Allah intikam alır. Bu işler zulüm olsun yap yapmaz. Hadi zulüm etmeye kalksa haşa. Böyle mızulmeder. Yani ne iş param 2000 lira eksik yattı. Koca galaksilerinde tutuyor 2000 lirayla Yapma Yapmaya. Galaksi vurur tepene. <gülüyor> Abi bunu gerektirir çünkü zalimlik bunu gerektirir. Zulüm etmiyor, eğitiyor. Nereye eğitiyor sonsuza? Çünkü Allah ebedi alman istiyor. Ayrılmanı istemiyor kardeşin babanla. Ama sen ayrılmak isteyen bir hayat yaşıyorsun çünkü Allah'ı tanımıyorsun. İşte bu yüzden de bazen önüne çat bir imtihan çıkıyor. Bir ameliyat, canın yanıyor. Canım yanıyor, Allah canımı yakıyorsa beni sevmiyor. Ameliyat ediyor onun işte çocuk nasıl doktora kör, sen de Allah öyle körsün nefis. Abi Allah'ı tanımak lazım. Biz Allah'ı tanımadığımızda nefsimizi Allah'a koşturamıyoruz. Ve bir şey söyleyeyim Allah'a Allah'ı sevemiyoruz. Ve bu yüzden Allah'a kötü düşünüyoruz. Abi bu işten sıyırmadan bakın en etkili sohbetini konuştuk şu an. Yani fıkı şu bunlar önemli konular ama Rasulullah'ın üzerinde durduğu Allah'a tanımak. Ya Allah var demek, yapanı var, benim de var. Bu demek değil Allah'a tanımak. İsimleri ne? Nasıl vasıflara sahip? Onu anlatın dediklerinde böyle aleminde nasıl bir şey şekilleniyor? Bir şey geldi başına canın yanında. Ne düşünüyorsun? Onlar işte senin Allah'a tanıma potansiyen. Burayı Allah Kur'an'da 1500 ayetle en kötü anlatmış. Üzerinde durduğu nokta burası. Ahiretten bile önce burada duruyor. Namazdan daha önce zaten. Namaz dinin direği. Zemin yoksa direği ne yapayım? Uzayda direğine gerek var. Zemin Allah, zemin Allah'ın esmaları. Orayı olacak üzerine namazı dik. Namazdan da önemlidir, tamam mıdır? Ben burada eserle var ya, hayatımın manalarını alıyorum ben açık söyleyeyim size. Benim yıllarda davada çektiğim sıkıntılar, mahzunluklar, öyle şeyler, bütün boşluklarımı dolduruyorum. Rehavete kapılsam Allah'ın da kahrını, cebbanı, ateşi burada. Hadi kahrının bir tecellisi, buyurun dövüşek. Allah diyorsun, esma esma. Ben bunu istiyorum. Ben onun mücadelesindeyim burada. Yoksa bilmiyor muyuz dünyada koşturmayı, şunu yapmayı? Ben ötesini istiyorum abi. Bitmesin ya, bitmesin. Ben istemiyorum bitmesini. O yüzden buradayız. Bu dersler yaşam dersidir. Din dersi, çatısı altında itici, soğuk, kenarda duracak şeyler dış kapının mandalı falan değildir. Daha da merkez bir şey yoktur bu hayatta. Evet, Allah razı olsun el -Fatiha.